Selamlar arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Kulüp ligini detaylı bir şekilde anlatayım. Öncelikle kulüp ligi, her sezonun bir hafta sürdüğü bir lig. Rütbe sistemi yine var, her hafta sonu 8 kulüplük sistemde ilk 2 kulüp bir üst rütbeye, sonuncu olan kulüp ise bir alt rütbeye düşüyor. Peki sıralama nasıl oluyor? Sıralama, her çarşamba, cuma ve pazar günleri oynanacak olan maçlarda kazanılan kupaların sezonun son günü toplanmasıyla belli oluyor. Peki bu kupaları nasıl kazanacağız? Her çarşamba, cuma ve pazar günleri oyun bize dörder tane bilet verecek. Bu biletlerle kulüp ligi adı altında maçlara gireceğiz. Düz maçlar bir bilet harcıyor ve daha az kupa veriyor. Ancak bir de güç ligine benzer maçlar var. O maçlar ise 2 bilet harcıyor ve daha fazla kupa veriyor. Ayrıca kulüp arkadaşlarınız ile girerseniz ekstra kupa veriyor. Ayrıca bir de altın biletler var. Bu altın biletleri her sezonda yani her hafta 4 tane olacak her sezonda yani her hafta 4 tane olacak şekilde alıp ekstra oynayabiliyorsunuz. Burada oyuna para yatıranlar avantajlı olarak gözükse de aslında yine adaletli olacak, çünkü bu altın bileti yıldız puanı ile alabiliyorsunuz. Yıldız puanı biriktirmek için ise kupa kasmanız gerekiyor. Biletlerle girdiğiniz maçları kaybederseniz kupa düşmüyorsunuz, aksine kazanmaya göre daha az kupa veriyor. Yani, kulübünüzde maçlara girmeyenler, kulübünüz adına zararı uğratıyor. Kısaca rütbe atlamak için herkesin bu modu günü gününe oynaması gerek. Peki bu rütbe falan iyi hoş da, ödül ne? Diye soranlar için. Ödül, yeni kulüp altını denen bir para var, kulüp rütbesine, sizin etkinliği oynamanıza göre ekstra kulüp altını kazanabilirsiniz. Peki bu kulüp altını ile ne yapılıyor? Kulüp altını ile kulüp dükkanından yeni kostümler, güç puanı, altın ve yeni gelecek eşya hurdası alabiliyorsunuz. İşler iyice karıştı. Bu eşya hurdası da neyin nesi. Artık karakterlere yeni seviye ekleniyor. Eskiden 9. seviyeye yükseltip, yıldız gücü çıkarınca 10 seviye oluyordu. Artık öyle değil. Yıldız gücü çıkarınca 9 seviye olarak kalacak. Ekstra olarak karakterleri güç puanı ve altın ile 10 ve 11. seviyeye yükseltmemiz gerekiyor. 10. seviyede yeni eşya bölmesi, 11. seviyede ise bir tane daha eşya bölmesi olmak üzere iki yeni özellik açılıyor. 10. seviyede ücretsiz olarak eşyayı oyun size verecek. 11. seviyede ise kendiniz eşya hurdası ve eşya jetonu ile üretmeniz gerekiyor. Eşya hurdası ve jetonu, normal dükkanda, kulüp dükkanında ve savaş kutularından alabilirsiniz. Peki bu jetonu, hurdayı savaş kutularından alabilirsiniz. Peki bu jetonu, hurdayı çıkardık ne yapacağız? Eşya jetonu ile karakterlere ekstra hız, hasar, can, kalkan ve dayanıklılık eşyasını üretebilirsiniz. Üretmek için tıpkı seviyeye yükseltiyormuş gibi düşünün. Eşya jetonu, güç puanı yerine, eşya hurdası ise onu yükseltmek için gereken olan altına benziyor. Bu yeni gelecek olan eşyalar, 3 seviyeden oluşuyor. Seviyesini yükseltmek için ekstra eşya jetonu ve hurda gerekiyor. Son olarak şunu da belirtmek isterim, bir karaktere, mesela, Bula can eşyası ürettiniz. Bu can eşyasını çıkarıp onun yerine kalkan koyabiliyorsunuz. Ancak Buldan çıkardığınız can eşyasını başka bir karakterde kullanamıyorsunuz. Onun için o karaktere özgü tekrardan eşya üretmeniz gerekiyor. Bugünlük bu kadar. Katkıda bulunmak için kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz kafi.